Tekrar hoş geldiniz. Daha önce ne düşünüyordum kim bilir bilmiyorum ama bazen hakikaten beynim çalışmıyor. Geçen gün başladığımız soruyu tekrar yapmamız gerektiğine kanaat getirdim ve şimdi hemen başlayalım. Hemen kürenin hacmini bulalım. Şimdi denklemimiz neydi? x kare artı y kare eşittir r kare. Önceki soruda kullandığımız yöntemi uygulamak için y'yi yine tek başına bırakalım. Yani y kare eşittir r kare eksi x kare. y eşittir karekök r kare eksi x kare. Şimdi bunu çizelim. İşte y ekseni, x ekseni ve denklemimiz. Burada bir çember çizme aracı vardı. Bakalım istediğim gibi çizebilecek miyim işte. Neyse. Burası çemberin üst yarısı olacak. Elle çizeyim en iyisi. y eşittir karekök r kare eksi x kare. Bu çemberin üst yarısı olacak. Şimdi baştan çizelim. Bu y ekseni, bu x ekseni ve fonksiyon haline getirmek için pozitif karekökü alalım. Grafiğini çizmek isteseydik şuna benzerdi. Şöyle bir şey, burası eksi r, burası r. Buna göre, yarı çapı r olan bir kürenin hacmini bulmak için, bu fonksiyonu x ekseni etrafında çeviriyoruz. Bu x ekseni, bu y ekseni, bakalım ne yapabiliriz. Şimdi diskleri tekrar hatırlayalım. Bir disk çizelim. Bunu diskin kenarı olarak düşünün. Hatırladığınız gibi diskin derinliği dx değil mi? Diskin derinliği dx. Herhangi bir noktadaki yarı çap x'tir. Bu soruda y eşittir karekök r kare eksi x kare. Her bir diskin peki taban alanı nedir? Yani bu nedir? Disklerin taban alanı. Umarım şimdi ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Alan eşittir pi r kare. Her bir noktadaki yarı çap buna eşit. Yarıçap eşittir y. Bu da eşittir karekök. Dikkat edin, r bu r değil, bu diskin yarıçapı. Evet, biraz karışık gelmiş olabilir. Ee, y eşittir karekök r kare eksi x kare. Yani alan eşittir pi çarpı bunun karesi. Bunun karesini alırsak, karekökten kurtuluruz değil mi? pi r kare eksi x kare. Alan buna eşitse, peki diskin hacmi nedir? Şimdiye kadar yaptığımız her videoda olduğu gibi diskin hacmi eşittir pi r kare eksi x kare çarpı dx. Tüm disklerin hacmini bulmak istiyorsak, şurada bir disk var. Burada bir tane daha disk var. falan filan. Gittikçe küçülerek küreyi oluşturuyorlar. O zaman bu ifadenin eksi r'den artı r'ye integralini alırız. İşimizi kolaylaştırmak için pi'yi dağıtalım pi r kare, ki bu sabit, eksi pi x kare. Ve bunun tamamı çarpı dx. Peki, bu ifadenin ters türevi nedir? Parantez içindeki ifadenin ters türevi. Bu bir sabit derim. pi r kare bir sayı. Çünkü integrali x'e göre alıyorum. Buna göre, pi r karenin ters türevi eşittir pi r kare x. pi r kare x'in türevi eşittir pi r kare. Bunu bir önceki videoda bulmuştuk. Şimdi, x karenin ters türevi eşittir, x küp bölü 3. Pi de sadece bir sabit. Yani, pi x küp bölü 3 ve bunun r ve eksi r'deki değerini buluyoruz. Umarım artık bunun hepsini biliyorsunuzdur. Şimdi, r'deki değerini bulalım. Bu, pi r kare ve x yerine r koyuyoruz. Eksi pi x küp, yani r küp, bölü 3 eksi pi r kare ve şuraya eksi r koyuyoruz. Çünkü eksi r'deki ters türev değerini buluyoruz. Eksi pi çarpı eksi r küp bölü 3. Pekala eksi r'nin kübü nedir? r küp ama eksiyi dışarıya alıyoruz. r küp ve bu eksi artı oluyor. Bölü 3. Şimdi biraz sadeleştirelim. İlk terim pi r küp Eksi 1 bölü 3 pi r küp. Şimdi, burayı da sadeleştirelim. pi r ama önünde eksi var. Bu, eksi pi r ama önünde eksi var. O nedenle, artı pi r olacak. Ve şimdi, artı eksi olur, eksi 1 bölü 3 pi r küp. Şimdi, nasıl sadeleştiriyoruz? pi r dışarı alırsak, pi r çarpı, 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 eksi 1 bölü 3. Yani 2 eksi 2 bölü 3. Şimdi 2 eksi 2 bölü 3 kesir sorusuna dönüştü değil mi? 6 bölü 3 eksi 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 3. Demek ki burası 4 bölü 3'e eşit. Buna göre kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp. Güzel. Kürenin hacminin formülü buymuş. İyi ki bu soru için ayrı bir video yapmışım. Evet, umarım ilginç bulmuşunuzdur. Aslında çok makul. Yarı çapın kübe alınacak, yani pi olmalı. 4 bölü 3 ilginç. Alanda pi r kare var. Ama hacimde bir anda 4 bölü 3 ortaya çıkıyor. Buna biraz kafa yorabilirsiniz isterseniz. Umarım bu örneği beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.